Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <gülüyor> Undertale oynayacağız. Biliyorsunuz ki <gülüyor> Slaughter yapmıştık, Waterfall'ı yer yapmıştık. Ama Ruins'i yani ben harabeler... <gülüyor> direkt böyle gitti. Ama arkadaşlar ek kısmı da daha kod koduşa da biliriz, biliriz. Öyle daha çok. Hayır <gülüyor> da Bu yayılanı waterfall videosu Aslında baya eski zaman <Gülüyor> Evet yeah. huh. 0 gol değil. Hala zıttı. Kim ta çıkıyoruz abi? O da sınıfı. Taba. you're all geek. Best three Ve Step bir V architectural Step three You two